Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir oyun incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü oyunumuz NBA 2K21. Malum ülkemizde basketbol, futbolu göre biraz daha az seviliyor. Fakat söz konusu NBA olduğunda takipçi sayısı da biraz daha artıyor. Çünkü biliyorsunuz NBA'de maç izlemek çok daha keyifli ve zevk veren bir durum. Yani o bloklar, o Maçlar o turnikeler vesaire hepsi sizi izleyenleri hatta sağ kenarındaki Oyuncuları bile gaza getiriyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere söz konusu basketbol oyunu olduğunda 2K tarafından 2K Sports tarafından geliştirilen yapımın yani NBA 2K serisinin artık ortamı tek ele aldığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Electronic Arts'ın NBA Live serisi de var fakat bu seri son zamanlarda artık iyice gözden düştü ve Böyle elektronik hasta geliştirir gibi yapıyor, sonra diyor ben oyunu iptal ettim, oyun gelmeyecek, işte şu zamanda gelecek, bu zamanda çıkmayacak vesaire. O yüzden onu çok da göz ardı, ee, çok da göz önüne almaya gerek yok. Basketbol oyun dediğimizde aklımıza gelecek ilk şey NBA 2K serisi olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen sene NBA 2K 20 çıkmıştı, ee, 2K 19'da 20 arasında hali fark vardı. Yani baktığımız zaman oynanış olsun işte içerik olsun vesaire baya bir fark olduğunu görüyorduk. Fakat bu sefer baktığımızda yani NBA 2K21'e baktığımızda ki biz PlayStation 4 üzerinde deneyimledik bu oyunu. Geçtiğimiz sene satışa çıkanla yani NBA 2K20 ile NBA 2K21 arasında çok büyük bir fark göremedik açıkçası. Hani sanki PES bu sene güncelleme yayınladı ya arkadaşlar 2K'da hani güncelleme yayınlamayalım da daha pahalıya satarız diye. Oyun çıkartmış gibi bir şey olmuş. Yani NBA 2K 20 ile 21 arasında tek fark benim gözüme çarpan bir şut barının gelmesi olayı. Yani şut barı daha basit teylingin indirgenmiş böyle. Bir diğeri de arkadaşlar oyunda defans yapmak biraz daha zor hale getirilmiş. Tabi bir de hikaye modu var. Hikaye modunda da klasikleşmiş bir senaryo işleniyor aslında. Babası böyle ünlü bir basketbolcu olan çocuğun basketbol NBA hayatına geçişini falan anlatıyor. Fakat hikaye modunda da şunu eleştireceğim sizlere. Yaz kampı vesaire hazırlık maçları var. O kadar uzun sürüyor ki artık sıkılıyorsunuz. Ya başlarım buna diyorsunuz. Ve kendinizi o moddan dışarı atıyorsunuz. Ee, onun haricinde versus modları vesaire aynı hepsi duruyor. Zaten oyuna girdiğinizde sade bir tasarımla karşılaşıyorsunuz. O kadar sade ki hani böyle e, sanki oyun böyle atari oyunu gibi starta bas başla şeklinde olmuş. 2-3 tane menü koymuşlar. Onun alt kısımlarında diğer Alt menüler bulunuyor. Oyuna girip hemen oynayabiliyorsunuz. Kendi kariyerinizi oynayabiliyorsunuz. Kendinize basketbol takımı yapıyorsunuz. Onun kariyerini yönetebiliyorsunuz. Ya da işte bir takım seçip vesaire oynayabiliyorsunuz. Oyunda... Bütün basketbolcuların olması yani eski basketbolcular da bulunuyor arkadaşlar. Bize gelen tam sürüm versiyonuydu. Yani tam sürüm derken bütün içeriklerin olduğu Black Mamba versiyonuydu. Ee, bu versiyon sanırım ülkemizde 800 lira gibi bir fiyattan satılıyor. Bu versiyonu aldığınız zaman hani Kobe Bryant değil sadece bütün eski basketbolcular da var ve Hani şu özellik de var. İstediğiniz yaşta halini seçebiliyorsunuz. Atıyorum T-Mac'in işte yaşlılık halleri biraz daha böyle kötüydü. Orta yaş hallerini seçerek daha böyle dinamik olduğu zamanları oynayabiliyorsunuz. İstediğiniz, dilediğiniz gibi bir kadroyla sahaya çıkabiliyorsunuz. Sokak basketbolu yine var. Sokak basketbolunda kötü olan şey ise foal atışlarının olmaması yine. E, foul yapıyorsunuz. Adam gidiyor. Köşeden başlıyor. O yüzden hani herkes foale yönelmiş oluyor arkadaşlar. Ee, sokak basketbolu o yüzden çok şey değil. Ayarlardan bazı şeyleri kapatabiliyorsunuz. Örneğin basket atışlarında hani yön verme olayı falan var. Bunu kapatabiliyorsunuz. O zaman e, iyi bir ile oynuyorsanız direkt o zaten potoya yönelip atıyor. Aynı şekilde şut zamanlamasını da kapatabiliyorsunuz. Bu aslında FIFA'daki şut zamanlamasına biraz benziyor. Normalde zamanlama açık. Fakat bunu eğer kendinizi geliştirebilirsiniz bunlarda atışları kaçırmıyorsunuz arkadaşlar ve e, özellikle online modlarda Herkes böyle bir Michael Jordan havasında girmiş oluyor sanki takımda 5 tane Michael Jordan varmış gibi oynuyorlar ve hiçbir şekilde basket kaçırmıyorlar. Bu da önemli bir durum. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Kendinizi bana sorarsanız, e, hani o şeyleri kapatmadan geliştirmeye bakın. Diğer türlü çünkü basketi attığınız oyuncunun böyle yüzdesine göre e, basket atıyor. Atıyorum çok iyi bir oyuncuyla oynuyorsanız kaçırmıyorsunuz. E, ya da çok kötü bir oyuncuyla oynuyorsanız. Tabii NBA'de çok kötü bir oyuncu yok da, işte basketi böyle yani ikilikleri daha çok atan, çember hizasından atan bir adamla azıcık dışarıdan atış yaptığınızda e, atamıyorsunuz. 10 tane atıyorsunuz, bir tanesini anca sokabiliyorsunuz. Takım içinde, oyun içinde yine reaksiyonlar mevcut. E, bunlar yine NBA 2K20'den gelme şeyler. E, yani benim gözlemlerim bu yöndeydi. Takım halinde soğuma olayı diye bir şey var arkadaşlar. Atıyorum çok kötü böyle ataklara çıktınız. Takım halinde soğuyor. Zaten e, takımın altında böyle karış işareti falan çıkıyor. O zaman bütün takım konsantresini kaybediyor ki e, bu durumda atak yapmanız biraz daha zorlaşıyor. Oyuncuların boşa kaçması zorlaşıyor. Genel itibariyle dışarıdan attığınız üçlükleri sokamıyorsunuz zaten takım soğumuşken. O yüzden potu altına gidip takımı biraz daha böyle oyuna ortak etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde defans da sağlam bir şekilde yapıp 1-2 ataktan Boş döndürmeniz gerekiyor rakibinizi yoksa fark bir anda hızlı bir şekilde açılabiliyor. Genel itibariyle NBA 2K 21'e baktığımızda çok fazla yeniliğin olduğunu söyleyemem. Eğer elinizde 2K 20 varsa arkadaşlar bence benim şahsi görüşüm 21'i almaya gerek yok. Fakat 20 yoksa elinizde 19 hala devam ediyorsanız 21'i satın alabilirsiniz. Dediğim gibi aman aman değişiklikler yok. Zaten kimsenin ben kalkıp da bu oyunu kariyer modu için aldığını sanmıyorum. Bir değişen kariyer modu var çünkü. Kariyer modu haricinde bir de işte dediğim gibi şut barı gibi bir yenilik getirmişler. Onun haricinde pek de değişen bir özellik söz konusu değil. Herhalde 2 bu sene biraz yeni nesile odaklanmak istedi. Yeni nesile odaklandığı için de PlayStation 4, Xbox One için geliştirdiği bu NBA sürümüne çok fazla önem vermedi diye tahmin ediyorum. Ki bunun başka bir açıklaması da olamaz. Genel itibariyle çünkü NBA tarafında 2 gayet sağlam işler çıkartıyordu. Bu sefer oyunun biraz böyle selefine benzemesi muhtemelen Türkiye'nin yeni nesil oyuna odaklanması olarak değerlendirilebilir. Muhtemelen orada çok daha farklı bir yapımla karşımıza çıkacaklar diye tahmin ediyorum ben arkadaşlar. Oyun hakkında kafanıza takılan sorular varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Başka bir incelemede görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. He's off on the free throw and able to get that second one to drop in. Here's Caruso. And out of bounds as the Bucks gain possession. Here's so it's milwaukee picking up the win they seem to relish their role as the bad guy here tonight you know kevin i sense that as well i mean they really did feed off all of that negative energy this crowd was directing at them i mean they turned it around and used it as motivation to close out a significant win and now let's catch up with david aldridge who's standing by from the sideline all right dave Thanks very much. Giannis, congratulations. How did your team come out on top tonight? We just played hard uh, and we play defense. That's the most important thing. So that's what we do. We play defense.